Covid-19 cinsiyete dayalı şiddet riskini artırmaktadır. Stres, sosyal koruyucu ağların sekteye uğraması, gelir kaybı ve hizmetlere olan erişimin azalması kadınlar için şiddet riskini artırmaktadır. Bu salgın sırasında kadına yönelik şiddet riskinin arttığının farkında olmalı ve şiddete maruz kalan kadınlarla iletişim halinde olarak onlara destek vermeli ayrıca nereden yardım alabileceği konusunda bilgi sahibi olmalıyız.